Tekrar hoş geldiniz. Hadi birkaç tane daha açı oyunu problemi çözelim. Umarım bu sizi tam bir açı uzmanı yapacaktır. Açı oyunu uzmanı da yapabilir. Neyse. Hadi başlayalım. Yine bir yıldız çizdim. Diyelim ki şu açıları biliyoruz. Bu açı 41 derece. Burası 113 derece. Burası 101 derece. Oyunun amacı buradaki açıyı bulmak. Her zamanki gibi bunu da kendi kendinize yapmanızı isteyeceğim. İsterseniz videoyu durdurun ve yapmaya çalışın. Eğer bir yerde takılırsanız yeniden başlatın. Umarım size çözümü gösterebilmiş olurum. Evet, hadi şimdi durdurun ya da nasıl yapıldığını göstereyim. Bakalım, bunu, bunu ve bunu biliyoruz ve bu açıyı bulmak istiyoruz. Bunu nasıl yapabiliriz? Hangi yolları izleyebiliriz? Hangi yoldan gidebiliriz? Eğer buradaki açıyı biliyorsak, Bunların tamamlayıcı açı olduğunu söyleyebiliriz ama bu açıyı bulmak biraz zor olabilir. Evet çünkü herhangi bir üçgenin parçası değil. Ama bu açı bu üçgenin bir parçası, doğru mu? Yani eğer buradaki yeşil açıları bulabilirsek, o zaman açı oyunun amacı olan bu kahverengi açıyı da bulabiliriz. Burası da videoyu durdurmak için çok iyi bir zaman olabilir. Evet isterseniz burada durdurun ve gerisini kendiniz çözmeye çalışın. Çünkü size başlamak için bir ipucu verdim. Bu yeşil açı buradaki açının tamamlayanı. Demek ki toplamları 180 derece edecek. Bu çok belli çünkü aynı çizgi üzerindeler. Burası 101 derece ise burası 79 derece olacak değil mi? Toplamları 180 derece etti. Burası 79. Peki bu açıyı nasıl bulabiliriz? Orada köşede tek başına duruyor. Yazık. Bakalım herhangi bir üçgenin bir parçası mı? Ama zaten bu üçgenin parçası olduğunu söylemiştik. Bunun bize bir yararı yok çünkü amacımız olan bu açıyı zaten bilmiyoruz. Peki başka hangi üçgenin parçası olabilir? İşte mesela bu üçgenin bir parçası olabilir. Bu yüzden yıldız problemlerini çok seviyorum. Başlangıçta görmesi çok kolay olmasa da bir sürü üçgenden oluşuyor. Ama bir süre sonra bunları rahatlıkla görmeye başlayacaksınız. Yani bu açı bu üçgenin ve de bu üçgenin parçası, evet. Bu üçgeni farklı bir renkle çizelim, çünkü bu şekilde bu faydalı üçgeni daha rahat göreceksiniz, evet. Üçgenimiz hazır. Üçgenin iki açısını biliyor muyuz? Kesinlikle. Bu ve bu açıları biliyoruz, bu açı artı 113, artı 41, 180 yapacak. Çünkü üçgenin iç açıları bunlar. O zaman buna g diyelim, evet. g artı 113, artı 41, evet bu üçgene baktığınızı unutmayın. En zor kısım hangi üçgene baktığınızı karıştırmamak toplamda evet bu, bunlar toplamda 180 derece yapmalı. O zaman g artı nedir 154 mi? Evet 154 evet g artı 154 180'e eşit olacak. Evet yani g 26 derece olacak değil mi? Çünkü her iki taraftan da 154 çıkardım. Evet neredeyse oldu. g'yi bulduk. Bu yeşil açıyı da biliyoruz. Sadece burayı bulmamız gerekiyor. Ve bunlar bu üçgenin parçaları, bu küçük olanın. Amacımız, buna x diyelim. x artı g ki, g'yi de zaten bulduk, 26 idi. 26 artı bu açı, yani 79. Bunu da tamamlayıcı açı olduğu için bulmuştuk. Evet, 26 artı 79, 180 dereceye eşit olacak. Yani x artı 105 eşittir 180, güzel. Yani x eşittir 75 derece eğer toplamayı çıkarmayı doğru yaptıysam. Evet ve evet bitti. Evet bu problemlerden bir tane daha yapalım. Tüm bu sorular Khan Academy web sitesinde bilgisayar tarafından dinamik olarak yaratılıyor. Yani yazılımı kim yarattıysa gerçekten bir dahi olmalı. Evet neyse. Probleme geri dönelim bu kadar reklam yeter. Biraz daha çizelim. Evet çok basit bir çizim olacak. Sadece yan yana iki üçgen. Şöyle bir çizgi daha çizelim. Evet, bir tane de böyle ve çizimimiz bitti. İşte bu kadar. Bakalım bu üçgenle ilgili ne biliyoruz? Ve neyi bulmamız gerekiyor? Size buradaki büyük açının 86 derece olduğunu söyleyeyim. Ayrıca bu açının 28 derece olduğunu da biliyoruz. Bir de buradaki açının 122 derece olduğunu biliyoruz. Bu turdaki amacımız ise bu açıyı bulmak. Evet, güzel bir renkle yapalım. Belki de bunu birkaç farklı şekilde yapabiliriz. Evet, mesela buradaki açıyı bulabiliriz. Böylece bu yeşil açıyı 86'dan çıkartarak cevaba ulaşabiliriz. Bu açı zaten kolay değil mi? Çünkü bu üçgenin iki açısını biliyoruz. Buna y diyelim. y artı 122 artı 28 eşittir 180 y artı 150 eşittir 180. Evet, y eşittir 30 derece oldu değil mi? Burası 30 derece ve bu büyük açı 86 derece. Aradığımız x diyelim x 86 eksi 30 derece olmalı. Yani x 56 derece ediyor değil mi? Evet, bitti. Oldukça kolay bir problemmiş. Bakalım başka ne şekilde çözebilirdik? Böyle yapmak yerine bu açının, 122 derecelik açının tamamlayıcısı olduğunu söyleyebiliriz mesela. Yani toplamda 180 edecekler. Bu artı 122, 180'e eşitse bu kaç olacak? Evet 58 olacak değil mi? Bu artı bu eşittir 180, evet burayı bulduk. Burayı da bulsaydık bu üçgeni kullanabilirdik. Bu açıyı nasıl bulabiliriz? Büyük üçgene bakarsak, bu tarafı ve bu tarafı biliyoruz. Yani bu tarafı bulabiliriz. Buraya z diyelim. Şimdi z artı 26 artı bu büyük açının yani 86'nın 180'e eşit olduğunu biliyoruz. Yani z artı 114 eşittir 180 güzel. O zaman z eşittir 66 derece. Hesabı doğru yapıyor muyum bilmiyorum? Umarım yapmışımdır. Evet z eşittir 66. Z 66 derece. Peki bu açı 58 ve böylece bu üçgene x'i bulmak için kullanabiliriz. x artı 66 artı 58 eşittir 180 güzel. Şimdiden toplamanın bir yerine hata yapmış olabileceğimi düşünüyorum ama inşallah yapmamışımdır. evet. Bu sefer, x eşittir, 180 eksi 124 şeklinde yapalım. Evet şimdi tamam x eşittir 56 dereceye. Çok güzel doğru cevabı bulmuşum. Evet ben buna 50 diye bakıyordum ama aslında 56 değil mi? Neyse 86 eksi 30. Evet neyse x eşittir 56 dereceye. Problemi iki farklı şekilde çözdük. Size göstermek istediğim şey doğru sonuca ulaştığına sürece gidiş yolunun hiçbir önemi yok. Problemi iki farklı yoldan çözdük ve ben bütün toplama çıkarmalarımı da doğru yaptım, şahane. Siz de tam olarak aynı sonuca ulaştınız. Umarım açı oyunu eğlenceli buldunuz ve bu oyunu bütün arkadaşlarınızla oynarsınız. Evet, umarım oynarsınız. Sonra görüşürüz, hoşçakalın.